Başlayalım. Evet arkadaşlar iki haftalık aradan sonra sizlerle tekrar birlikteyiz İslam Felsefesi Okuma Kulübü olarak Oku Okut Derneği bünyesinde İslam Felsefesi Tarihi ve Problemleri kitabını okuyoruz. Bu hafta yedinci hafta yedinci haftadaki konumuz İhvan-ı Safa din-felsefe ilişkisi ve siyaset makalesi var. Profesör Doktor Fatih Toktaş hocanın makalesiydi. Bu hafta okuyacağımız makale. Bugün tabii biz ihvan-ı safayı bir felsefe topluluğu olarak ihvan-ı safayı tanıyacağız. Bununla beraber bunun din-felsefe ilişkisi konusundaki görüşlerine şöyle bir Göz atacağız. Arkasından konuyu bitireceğiz. Ben tabii biraz lafı uzataraktan arkadaşlarımızın katılmasını bekliyorum. Ve katılımlar devam ediyor. Bu güzel. İki haftalık süreç içerisinde umarım sağlıklı kalmışsınızdır. İşlerinizi, derslerinizi, sınavlarınızı başarıyla geçmişsinizdir. Ben bir 15 günlük bir seyahatim vardı. Manisa, İzmir, Balıkesir civarındaydım, anne babamın yanındaydım. O yüzden hani yoğun bir programım olduğu için iki hafta zaten sizinle de sözleştiğimiz gibi ders yapamamıştık. Ama bu haftadan itibaren düzenli bir şekilde derslerimizi yapacağız. Ve ders saatimizde bir değişiklik oldu. Önceden saat 21'de başlıyorduk. Bundan sonra saat 19'da Cuma günleri 19'da dersimizi yapacağız bilginiz olsun çevrenizdeki arkadaşlarınıza da söylebilirsiniz e, sosyal medya da paylaşabilirsiniz bu bizim için daha iyi olur kayıtlarımız yani ders kayıtlarımız biliyorsunuz YouTube kanalı olan okukut TV'de yayınlanıyor hemen ertesi gün itibariyle oradan da e, yani abone olup ve abone olunması için Sosyal medyada o linki paylaşmanızı da buradan sizden e, rica ediyorum. Evet, Bismillah diyerek dersimize başlayalım. Bu hafta İhvan-ı Safa'yı e, tanıyacağız arkadaşlar. Şimdi İhvan-ı Safa, e, tabi bugüne kadar hep İslam felsefesi tarihinden bahsederken neden bahsediyorduk? Filozoflardan bahsediyorduk bireysel olarak. Yani Kindi'den bahsettik, Ebubekir Bekir Razi'den bahsettik, Farabi'den bahsettik ama ilk defa karşımıza bireysel olmayan bir grup adından söz edeceğiz. Bu hem İslam felsefesi tarihi açısından hem de İslam düşüncesi açısından ilk olan bir şey. 10. yüzyılda ortaya çıkmış e, İhvan Safa Basra'da Abbasilerin işte e, son dönemlerine doğru ortaya çıkmış bir felsefe topluluğu özel e, bir topluluk özelliği şuradan e, kaynaklanıyor yani gizliliği kendilerine esas almışlar e, bu topluluğun üyelerinin, kurucularının kim olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz nerelerde yani e, yoğunlaştıklarını ya da nerelerde yaşadıklarını yine tam anlamıyla bilmiyoruz. Basra dışında acaba Bağdat'ta da var mıydı ya da işte başka e, şehirlerde de bu e, topluluğun şubeleri var mıydı? Onu tam anlamıyla bilmiyoruz. Bu anlamda bir gizlilik söz konusu, bir gizem söz konusu. Bununla beraber e, bu topluluk entelektüel bir topluluk ve kendinden önceki hani, yani İhvan-ı Safa'dan önceki felsefeyle alakalı saydığımız, az önce saydığımız filozofların şöhretine karşı sanki yani tanınmamayı e, tercih etmiş entelektüel bir gruptan e, söz ediyoruz burada. Zaten ismini tam anlamıyla şimdi söyleyince hem kuruluş amaçları hem de isimleri bize İhvan-ı Safa'nın ne yapmak istediği konusunda fikir veriyor. Onu şimdi birlikte göreceğiz. İhvan-ı Safa tam anlamıyla şöyle isim olarak İhvanu Safa ve hullanul vefa ve ehlul adl ve Ebnaül hamd. İhvanu Safa demek hani Fatih Hoca gerçek sıkı dostlar şeklinde tercüme etmiş. Ama başka kaynaklarda ihvan-ı için işte samimi, ihlas e, dostları, kardeşleri şeklinde e, ifadelemeler de var. kullan vefa yine halil kelimesinin çoğulu. Vefa biliyorsunuz e, yine dostluğu ifade ediyor. Sadakati ifade ediyor. Sadakatin e, yine yoldaşları, sıdkın dostları anlamına geliyor. Bununla beraber ehlül adl kelimesi, adalet ehli olduklarını iddia ettiklerini gösteriyor. Ve Ebnaül Hamd, yani Hamd'in, övgünün, şükrün çocukları olarak da dindar e, ibadetlerine düşkün, abid insanlar olduklarını ifade eden bir isim koymuşlar. İsmi bile tahlil ettiğimizde i̇hvan Safa'nın hem ahlaki bir vurguya sahip, hem entelektüel bir vurguya sahip, hem de siyasi bir vurguya sahip isim olduğunu görüyoruz. Yani dostluğu, kardeşliği, vefayı, sadakati, adaleti ve şükrü kendilerine amaç edinmiş, bu amaç etrafında bir araya gelmiş şükrü sadık, ihlaslı, samimi kardeşlerden, dostlardan bahsediyoruz. İsimlerini bizzat kendileri koymuşlar bu şekilde. Amaçları ile doğru orantılı olarak, paralel olarak. Ee, şöyle düşünmenizi istiyorum. 10. yüzyıl Basrası'na gidelim beraber. İslam medeniyetinin aslında tam da altın çağının yaşandığı bir dönem. Hem İlim anlamında hem e, siyasi güç anlamında, bilim anlamında, felsefe anlamında İslam medeniyetinin zirvede olduğu bir dönem. E, her dinden insanın, bilim adamının, filozofun yaşayıp görüşünü beyan ettiği, kaleme aldığı, eser yazdığı bir çağdan bahsediyoruz. E, müthiş bir e, ilmi faaliyetinin, faaliyetin süre geldiği, hem dini ilimler anlamında hem akli ilimler anlamında e, sürekli bir ilmi faaliyetin e, yaşandığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde tabii ki bununla beraber e, dini anlamda bir takım mezheplerin değil mi, oluştuğunu, ayrıştığını, e, çeşitli kollara, ekollere ayrıldığını da biliyoruz. Siyasi ayrılıkların da söz konusu olduğunu biliyoruz. Yani her ne kadar ilim, irfan, felsefe anlamında zirve bir dönemden bahsediyor olsak da siyasi anlamda ve dini anlamda bir takım ayrılıkların veya ya da farklılaşmaların da yaşandığı çalkantılı bir süreçten, bir dönemden de söz etmiş oluyoruz 10. yüzyıl basrasında. Şimdi İhvan-ı Safa üyeleri anlaşıldığı kadarıyla Entelektüel insanlar yani yetkin, alanında uzman, belki de eğer tanısaydık her birini bir farabi, bir kindi gibi filozof sayabileceğimiz isimlerden oluşuyor. Bu isimler içinde bulundukları dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak acaba din dindeki bu bozulmayı, ayrışmayı kendilerince nasıl düzeltebiliriz? Müslümanları nasıl gerçek hedeflerine, amaçlarına hakikate doğru yönlendirebiliriz? Bunu kendilerine dert edilmiş görünüyorlar. Ve bu gayeyle bir birliktelik, bir topluluk kuruyorlar. Ve bu topluluğu kurarken zaten halihazırda şöhret sahibi olmuş işte kelamcıları, filozofları da göz önünde bulundurarak da sadece bireysel bir amaç olmasın diye sadece işte e, ne diyelim kelamcıların yaptığı cedel gibi e, kazanma hırsıyla bir ilmi faaliyet yapmamak adına ya da filozoflar gibi e, sadece tanınmak, şöhret sahibi olmak e, amacıyla bir takım fikirler beyan etmek durumunda kalmamak için yani şöhreti ellerinin tersiyle iterek ilmi sadece ve sadece hakikat arzusuyla ve Müslümanları ve ve o o dönemde yaşanan dini sıkıntıları dinin içinde bulunduğu e, sorunları aşmak adına e, ne yapıyorlar bir topluluk kurmaya karar veriyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Kendilerine önce bir isim veriyorlar. Diyorlar ki biz samimiyeti temsil edeceğiz. Birlikteliği temsil edeceğiz. Kardeşliği, dostluğu temsil edeceğiz. Dayanışmayı, yardımlaşmayı bir ilke, bir prensip olarak benimseyeceğiz. Ve asla ve asla nefsimizin hırslarına, arzularına boyun eğip de şöhretin ya da ne bileyim kazancın, gücün peşinde koşmayacağız. Amacımızı gerçekleştirmek adına Dinimizi kirlerinden arındırmak adına, temizlemek adına, onu işte ona mensup olan Müslüman kardeşlerimizi içinde bulundukları dini teolojik problemlerden kurtarmak adına ne yapacağız? Hakikatin peşinden koşacağız, hakikati bulacağız ve o nerede olursa olsun, ister ilahi kitaplarda, İncilde, Tevratta, Kur'an'da. İsterse filozofların yazdıkları işte fizik, matematik, metafizik, mantık e, kitaplarında. isterse işte astroloji, yıldız bilimi gibi kitaplarda olsun, rüya yorumlarında olsun. Nereden gelirse gelsin hakikati alacağız. Bunu almaktan geri durmayacağız. E, ve ne yapacağız? Dinimizi felsefe yoluyla temizleyeceğiz amacımıza böylece ulaşmış olacağız. Bu anlamda e, gizlilik de bizim bir prensibimiz olacak. İsimlerimizi kimse bilmeyecek. E, nereli olduğumuzu, ne yaptığımızı kimse bilmeyecek. Bir mezhep tutkumuz olmayacak. Bir e, mezhep taasubumuz olmayacak. Ve böylece sadece hakikati arayıp, hakikati bulup onu yazacağız ve dinimizi temizleyeceğiz. Böyle bir amaçla bir araya gelmiş entelektüel insanların kurduğu e, felsefi bir topluluktan söz ediyoruz, ihvan-ı safa dediğimizde. Bu anlamda bunlar orijinalliğini koruyorlar, ilk e, olma özelliğini taşıyorlar İslam düşüncesi açısından. Bireysel filozoflardan sonra kurumsal bir felsefi yapının e, ansiklopedistler şeklinde isimlendirilmesiyle de beraber İslam düşünce tarihinde ihlan-ı safa ile yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada da not aldığımız gibi İslam düşüncesi tarihinde ilk ansiklopedistler olarak bilinmektedirler. Ee, tabii isimlerini bilmediğimiz için, gizlilik onların bir prensibi olduğu için öğrendiğimiz kadarıyla yani onlar hakkında bildiğimiz en kesin iki şey var. Bir, isimlerinin İhvan-ı Safa, Kullanul vefa, ehlül Ad ve etna hamd olduğu bir de 52 risaleden oluşan eee i̇hvan Safa yani İhvan-ı Safa diyebileceğimiz risaleler yazdıklarını biliyoruz kesin olarak. Yine onlarla ilgili olan bilgilerimizi nereden alıyoruz? Daha çok işte bu Hayyan et-Tevhidî'nin eserinden öğreniyoruz. Mesela Ebu Hayyan, İhvan-ı Safa ile alakalı olarak, bakın ne demiş? İhvan-ı Safa topluluğuna göre şeriat, bilgisizlikle boyanıp kirletilmiş ve batıl düşüncelerle karıştırılmıştır. Onu bu kirlerden arındıracak tek yol felsefedir. Çünkü felsefe, itikadi hikmet ve maslahatı içermektedir. Bu sebeple Yunan felsefesinin ve İslam şeriatının, düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla felsefenin teorik ve pratik olmak üzere bütün yönlerini kuşatan ve resailu ikhwanu safa ve kulliyyatul vefa olarak adlandırdıkları 50 kadar risaleden oluşan bir külliyat kalem aldılar. Dahası bu risalelerin yazarlarını gizli tutarak adlarından söz etmilmeler. Çok enteresan bir şey. O yüzden İslam düşünce tarihi bugün de karşılaşabileceğimiz güncel olan ne kadar yenilik varsa aslında hepsini o her rengiyle, her boyutuyla tarihinde yaşamış. İhvan safa da bu renklerden birisi İslam düşünce tarihi açısından. Hakikaten bugün de arkadaşlar düşünürsek, böyle bir çaba içerisine girersek yani dinin işte aslına, kaynaklarına uygun olarak yaşanmasını sağlamak amacıyla, yine e, bilimin ve felsefenin gerçekten de hakikat uğruna yapılmasını sağlamak amacıyla bir araya gelmeye karar versek, burada kendi nefsimizi törpüleyip e, birlikte olaraktan, yardımlaşaraktan, dayanışma yoluyla e, sadece hakikati dillendirmek, yazmak, konuşmak amacıyla bir topluluk oluşturmaya karar versek, Herhalde İhvan-ı Safa'dan farklı bir şey yapmazdık. İhvan-ı Safa'nın yaptığı gibi tam da amacımıza uygun olarak böyle bir isim koyardık kendimize. Ve arkasından işte hem matematik hem fizik hem metafizik hem dinle alakalı ne kadar konu varsa, problem varsa bu alemi bize tanıtan ve ahiret hayatını bize tanıtan ne kadar mesele varsa Onlarla alakalı e, risaleler ya da makaleler kaleme aldık ve bunları bir ansiklopedi şeklinde yayınlardı. Dolayısıyla bunu İkbari Safa 10. yüzyılda yapmış arkadaşlar, başarmış. Şimdi Tevhidinin e, İkbari Safa ile alakalı e, değerlendirmelerinden yine bakın notlar aldık ocağın makalesinde de var. Tevhid diyor ki Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmaya götürecek yolun güzergahını belirleme iddiasıyla bir araya gelen bir grup İhvan-ı Safa. Ve bunların kurucularından ve üyelerinden bazılarının isimlerini veriyor. Tevhidiye göre Zeyd bin Rifaha, İhvan-ı Safa'nın kurucusu. Bununla beraber beş üyesinin isminden söz ediyor. Daha doğrusu dört üyesinin isminden söz ediyor. Bunlardan birincisi Ebu Süleyman el-Büsti el-Maktisi ki el-Makdisi'nin bu bütün risaleleri editlediği, editörlüğünü yaptığı iddia ediliyor. Ebu'l Hasan Ezzencani, Ebu Ahmed el-Mihricani ve el avfi Bu isimleri biliyoruz İhvan-ı Safa'ya dair tevhidinin söyledikleri üzerinden. Yine İhvan-ı Safa ile ilgili kesin olarak bildiğimiz şey işte yazmış oldukları risaleler. Resailü İhvan-ı Safa Dolayısıyla biz İhvan-ı Safa'dan bahsedeceğimiz zaman hani kişilerden bahsetmeyeceğiz, eserlerinden bahsedeceğiz dolayısıyla. Ne demişiz? Temel fikir ve düşüncelerini dört bölüm halinde toplam 52 Risale'den oluşan felsefe ve ilimler ansiklopedisi niteliğindeki Resailü i İhvan ı Safa'da formüle etmiş bir topluluk. Ve en önemli özellikleri Nedir arkadaşlar? Bakın başta ben niteliklerinden söz ettiğim zaman ne demiştim? Yani nereden gelirse gelsin hakikati alacaklarını söylüyorlardı. Bu anlamda ilahi kitaplardan, filozofların eserlerinden veya işte dini ilimlerden her nereden olursa olsun hakikati alacaklarını söyleyen bir felsefi topluluğun en önemli özelliği eklektik olması. Eklektik olmak seçmeci demektir. Yani hakikate uygun olan şeyi işte Tevrat'ta buluyorsa oradan alıyor. İncil'de buluyorsa oradan alıyor. Kur'an'da buluyorsa oradan alıyor ve parantez içinde şunu söyleyeyim. i̇hvan Safa'nın üyeleri Müslüman kişiler. Ve özellikle de İslam düşüncesi paralelinde yazıyorlar Risalelerini. Ama e, açık fikirli insanlar dolayısıyla İslam'ın e, Kaynaklarını geniş tutuyorlar. Yani sadece mesela Kur'an'ı kaynak almıyorlar. Bununla beraber işte felsefi eserleri ve diğer ilahi kitapları da kendilerine kaynak olarak alabiliyorlar. Böyle olduğu için bu topluluğun diğer bir özelliği eklektik olmanın yanında nedir? İşte özellikle Pisagorculuktan etkilenmiş olması, matematik alanındaki görüşlerini yazdıklarında bunu görebiliyoruz. Yeni eflatunculuktan yoğun bir şekilde etkilenmiş olduklarını görüyoruz. Çünkü sudur nazariyesini e, kabul ettiklerini e, ve Tanrı'nın varlığını temellendirirken yeni eflatuncu bir tarzda temellendirme yaptıklarını görüyoruz. Bununla beraber manihe, maniheist, hermetik, gnostik karakterli e, görüşlerinin olduğuna da şahit olabiliyoruz. Evet şimdi İkhwanül Safa risalelerinin şöyle o dört bölümünden neler olduğuna bir bakalım o dört bölümünün birincisi Riyazi bilimler. Bu konuda 14 risale yazmışlar. 52 risaleyi şöyle taksim ettiğimiz zaman konularına göre Riyazi yani matematiksel bilimler. Şunu bilelim İkhwanül Safaya göre insanın ilk önce öğrenmesi gereken şey hakikat yolculuğunda matematiktir matematiksel bilimlerdir. Çünkü matematiksel bilimler içinde yaşadığımız fizik alemi öğrenirken bize yol gösterir. Bir alet, bir ölçü niteliğindedirler. Ve özellikle de hem metafizikte hem de fizikte sayıları kullanırlar. Saborculuktan etkilendikleri için. Mesela tevhid inancını matematikle temellendirirler. Vahdaniyeti aynı şekilde matematikle temellendirirler. Bir sayısının bütün o sonsuza doğru açılan çoğul sayıların nüvesi olduğunu, tohumu olduğunu söylerler. Pisagorcu bir yaklaşımla. Ve böylece birlikten çokluğun nasıl ortaya çıktığını hem Tanrıt görüşlerini temellendirirken hem de diyelim işte alemin varoluşunu izah ederken sudurcu nazariye bağlamında matematik kullanırlar. Tabiat bilimleri yani işte doğa felsefesi ya da fizik diyebileceğimiz bilimlerle alakalı da 17 risale yazmışlar. Risaleler içerisinde. Daha sonra insan konusuna geliyorlar ki ihvan-ı safa'da iki alem görüşü vardır. Alem, büyük alem, makro kozmos içinde yaşadığımız evrendir. Mikrokozmoz da insanın kendisidir. Ve ihvan-ı safa'ya göre İnsan kendisini bilmeden hiçbir şeyi bilemez. O yüzden insanın kendisini bilmesi tüm bilmelerinin, tüm bilimlerin ön şartıdır. Dolayısıyla bilgi nazariyeleri açısından da şunu bilmemiz lazım. İnsan düşüncesi, insan tasavvuru, ihvan-ı tüm bilimlerin, öğrenmenin, bilginin Temelinde ve bir şart olarak yer almaktadır. İnsan öncelikle kendini bilecektir. Mikrokozmoz olarak kendini tanıyacaktır. Çünkü kendini bilmeyen hiçbir şeyi bilemez. Dış, dış dünyayı tanıyamaz. E, dış dünyayı da tanıyamayan metafiziği yani e, ahiret hayatını, mehat konusunu anlayamaz. Tanrıyı anlayamaz. Dolayısıyla insan önce kendinden başlayacak. Sonra dış dünyayla öğrenmesine devam edecek. Arkasından bu ikisini yani hem kendisiyle alakalı bilgiyi hem de dış dünyayla alakalı bilgiyi ne yapacak? Metafizik bilgileri için bir zemin haline getirecek. Ancak bu şekilde bilebilir diyor. Bu nedenle de 10 tane risale kalem almışlar. İnsanı anlatan psikolojik ve akli bilimler çerçevesinde. Ve son olarak da din ve ilahiyat yani teoloji ve metafizik bilimler konusunda da 11 Risale kaleme aldıklarını görüyoruz. Tabi bunların alt başlıkları var, ayrıntıları var. E, risaleleri e, okum, okuduğunuz zaman bütün bu ayrıntıları görüyorsunuz ama netice itibariyle şunu görüyoruz. E, hemen hemen e, o dönemde kelamcılar, filozoflar ve din alimleri tarafından tartışılan problemlerin tamamıyla alakalı görüşlerini kaleme almışlar. Ve bu görüşler çok ciddi nazariyeler içermekte ve uzmanları tarafından kaleme alınmış. Dolayısıyla öyle acemice yazılmış içerikler değiller. Yine bakın, i̇hvan Safa Risaleleri te tehlif ederken hangi kaynaklardan yararlandıklarıyla ilgili şöyle bir açıklama yapmış. Bilimlerimizi dört tür kitaptan aldık. Birincisi bilge ve filozofların kaleme aldıkları matematik ve fiziğe dair kitaplar. İkincisi Tevrat, İncil ve Kur'an gibi kutsal kitaplar. Üçüncüsü yıldızların hareketleri ve burçların bölümleri gibi etkenlerle maden, bitki ve hayvanlar gibi var olanların şekillenişini anlatan Fizik bilimine dair kitaplar, sonuncusu ise ancak tertemiz meleklerin dokunabildiği ilahi kitaplardan gelen ilhamdan alınanlar. Yani e, o gün insanoğlunun bir bilgiyi elde etmek için kullandığı ne kadar kaynak varsa hepsinden faydalandıklarını görüyoruz. Bu anlamda İhvan-ı Safa'nın e, dini çoğulculuğu savunduğu da iddia edilmiştir. Yani hem Tevrat'tan hem İncil'den de yararlanmaları ve aynı zamanda din felsefe ilişkisinde de göreceğiz. Görüşlerini beyan ederlerken e, sanki işte dinlerin her birinin farklı bir yöntemle insanları hakikate ulaştıran birer e, kurtuluş gemisi olduğunu iddia eden görüşleri varmış gibi e, Türkçe'de yorumlanmış. Ama dini çoğulculuğu değil de şer'i ya da şer'iat e, çoğulculuğunu savunduklarını söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'da da bu böyledir. Her peygamberin kendine özgü bir şer'iatı vardır. Ama netice itibariyle bütün bu şer'iatlar e, tek bir e, dinin yani aslında hak din olan İslam'ın e, kapsayıcılığı ya da kuşatıcılığı altında yer alan, o sınırları aşmayan şer'iatlardır. İhvan-ı Safa'da bu şeriatların çokluğunu savunmuştur ama İslam'ı yine de tek kurtuluş yolu olarak da gördüklerini gösteren, anlatan yazıları vardır. Bunu da bilelim. Evet, şimdi İhvan araştırma alanının odak noktasını yine Risaleler'de şöyle dile getiriyor. Bu önemli, bu notları buraya aldım ki daha yakından tanıyalım ihvan-ı Kardeşlerimizin ilimlerden hiçbirine düşman olmamaları, hiçbir kitabı görmemeleri, mezheplerden hiçbirine ön yargı ile bakıp yine aynı şekilde hiçbirine hiçbirinde taassuba düşmemeleri gerekir. Çünkü bizim görüş ve mezhebimiz bütün mezheplerin görüşlerini kapsar. Onlardan hiçbirine düşman değildir. Ve bütün bilimleri kuşatır. O da başlangıcı ve sonu, gizliliği ve açıklığı itibariyle hepsinin bir tek prensip, bir tek sebep, bir tek alem ve bir tek ruhtan meydana gelmeleri bakımından duyularla algılanan mahsus ve akılla bilinen mahkul bütün varlıkların araştırılmasıdır. Yani ihman-ı safa burada aslında bilgi nazariyesini ortaya koymuş oluyor. Onlara göre Hani bilginin kaynakları nelerdir diye sorduğumuzda en temelde iki kaynaktan bahsediyorlar. Birincisi duyular, ikincisi akıl arkadaşlar. Ama aynı zamanda kaynaklarını yani risaleleri yazarken kaynaklarını ilahi kitapları da dahil ettikleri için üçüncüsü de vahiy oluyor. Yani bilgi kaynakları açısından düşündüğümüzde ihvan-ı safa, mahsus dediği duyular değil mi? Duyulur ale. Ee, ve e, insanın hisleriyle e, fizik alemden elde ettiği bilgiler e, mahsusat olarak e, biliyorsunuz isimlendiriliyor. Yine aklıyla, insanın aklıyla e, metafizik aleme dair yani e, ne diyelim işte Tanrı'nın varlığına dair, ahiretin varlığına dair, ölüm sonrasına dair ne adla alakalı ne kadar şey varsa ya da bir alemin başlangıcı ile ilgili, zamanla ilgili, e, soyut ne kadar mevzu varsa hepsini akıl yürütme yoluyla öğrendiği için bu akılla kavranan metafizik alemede mahkulat e, diyoruz. İşte dolayısıyla İhvan Safa'da, tam da burada bilimleri aslında sınıflandırmış oluyor ve diyor ki bir mahsusata, yani hislerimize, duyularımıza konu olan bir evren var ve bu evreni öğrenmemiz lazım. Bunu hem duyular hem akıl yoluyla öğreniriz. Hem de ilham yoluyla, vahiy yoluyla bize gelen bilgilerle burada aydınlatılacak şeyler varsa oradan öğreniriz. Bir de e, metafizik bir alem vardır. Onu da yine akıl ve vahiy yoluyla, değil mi? Duyularla değil de artık akıl ve vahiy yoluyla öğrenebiliriz, bilebiliriz diyor. Ve böylece e, İhvan-ı Safa'nın e, bilim tasnifinde de göreceğimiz gibi matematik fizik mantık arkasından metafizik ve e, din e, bilimlerini böyle ayrıştırdığını temelde bu bilimleri e, temel bilimler olarak e, nazariyelerinin merkezine koyduklarını görebiliriz. Yine bakın ihvan biraz da mistik bir tavırla üyelerini Hazreti Nuh'un yaptığı gemiye binip gök apaçık dumanını getirmeden tabiat tufanından, madde denizinin dalgalarından kurtulmaya, böylece boğulanlardan olmamaya, Hazreti İbrahim gibi bir dizi şüphe ve araştırmadan sonra kesin inanca sahip olarak onunla beraber melekût alemini seyre, ruhunu bütün manevi kirlerden arındırarak Hazreti Peygamber gibi miraca yükselmeye davet etmektedir. Onlar gözleri ulvi alemde, semavi mülke, meleklerin mertebelerine taliplerdir. Bu yönüyle ihvanın felsefesi ahlaki ve mistik bir özellikte arz etmektedir. Yani ta başta bahsettiğimiz gibi, i̇hvan Safa üyelerini aslında önce ne yapıyor? Kurtarmak istiyor. Çünkü onların görüşüne göre yani varlık anlayışına göre daha doğrusu insan tasavvurlarına göre insan beden ve ruhtan oluşmuş bir varlık. Bedeniyle bu fizik aleme ait, ruhuyla da ahiret hayatına, ahirete ait bir varlık. Ruhlar alemine ait bir varlık. Ama onun asli vatanı işte o nefsin bu aleme düştüğü, o asli vatanı nedir? Ruhlar alemidir ya da cennettir. Çünkü Kur'an'daki açıklamayla aslında bir anlamda hareket ediyorlar. Cennette var olmuş insanoğlu. Daha sonra işte Hazreti Adem ve Hazreti Avva'nın hırslarına yenik düşerek iddianı kaybettikleri ve yasak olan meyveyi yedikleri ve ardından dünyaya düştüklerini biliyoruz. İşte bu düşüş bir e, heyula alemine, bir e, madde denizine düşüşü ifade ediyor ihvan-ı safa'ya göre. Ve ihvan-ı safa madde denizine, heyula alemine düşüşün adı üstünde düşüş olduğu için bir kötülük olduğunu düşünüyor. Ve buradan insanın kurtulması gerektiğini e, düşünüyor. Ama kurtuluşun yine imtihanla alakalı olduğunu ve e, dine, dinin emir ve yasaklarına sarılmaya, ibadetleri yapmaya, ahlaki vasıfları kazanmaya, olgunlaşmaya bağlı olduğunu da biliyor. Hatta biraz sonra göreceğiz yine meşhur bir metaforları var bu anlamda. İnsanın kurtulmasıyla alakalı. İşte bir deniz kısımları, e, hayal etmemizi istiyorlar. Bu denizde e, yolcularıyla yola çıkmış bir gemi hayal etmemiz istiyorlar. Daha sonra geminin alabarı olduğunu bir fırtına ile beraber ve yolcularının tamamının, yani geminin parçalandığını yolcularının da denize döküldüğünü e, söylüyorlar bir metafor yoluyla. E, diyorlar ki düşünün burada yolcuların bir kısmı boğulacak. Bir kısmı ise e, geminin o parçalarına tutunacak ve yüzerekten ya yüzerekten karaya çıkacaklar ya da oradan artık geçecek olan başka bir gemiye binerek ne yapacaklar? Kurtulacaklar. Dolayısıyla e, geminin parçasına tutunup ara sıra yüzüp yorulduğunda dinlenecek daha sonra tekrar yüzecek ta ki kıyıya çıkana kadar. Bu mücadeleyi hiç bırakmayacak insanlar ne yapacaktır? Kurtulacaktır diyorlar. Yine gemiye eğer yani rast gelirse bir gemi, o gemiye binebilirlerse o gemi sayesinde yine kurtulacaklardır. Ama bir kısmı da boğulacaktır. Yani bu gemi kazası analojisiyle İhvan-ı Safa bize aslında şunu anlatıyor. İşte o deniz nedir? İçinde yaşadığımız alem. Bu aleme düşüyoruz. Bir gemiyle düşüyoruz. Düştüğümüz zaman gemi kazası neyi ifade ediyor? İşte dünya hayatının e, imtihanını ifade ediyor. Bu imtihanda dünya hayatına kapılanlar maddeye ve bedene e, yenilenler bedenin arzularına isteklerine yenilenler ne yapıyorlar? Boğuluyorlar. Boğulanlar bunlar. Peki Geminin parçalarına tutunup da, yüzüp de kurtulmaya çalışanlar ya da başka bir gemiye binip kurtulmaya çalışanlar kimler? İhvan-ı Safa'ya göre onlar e, di, yani bu aleme ait olmadıklarını, bu bedene yabancı olduklarını, gerçekten as, asıllarının ruh olduğunu bilen ve e, bu alemin imtihan dünyası olduğunu, geçici olduğunu kavrayan, Allah'a inanan, dine sarılan ve böylece kurtuluşa eren kişilerdir diyor. Yine başka bir analojiyle de dünya hayatının önemini anlatıyorlar. O da e, ana rahmindeki e, çocuğun ya da ceninin e, durumuyla alakalı bir analoji. Diyorlar ki ana rahminde neden 9 ay 10 gün kalıyor anne karnında bir cenin. Çünkü o kadar süre kalması gerekiyor edensel olarak gelişebilmesi için. Hem bütün organlarının oluşması e, ve insan suretine bürünebilmesi için anne karnında o kadar süre kalması lazım. Daha az kaldığı zaman mutlak surette bir eksik, bir kusurla dünyaya gelecektir. Aynı şekilde onlar diyorlar ki bu e, Dünyada da yani doğumdan sonra da dünyada ömür sürmenin de bir gayesi var. Tıpkı anne karnında fiziksel gelişimi yaşayan Cen'in orada o kadar süre kalması gerekiyorsa aynı şekilde dünyada da 80 yıl mesela ortalama bir ömürle insanın kalması gerekiyor ki bu insanın ruhunu eğitmek, ruhunu geliştirmek amacıyladır. Anne karnında fiziksel gelişim var. Dünya hayatında da işte çeşitli imtihanlar yoluyla insan e, nefsini olgunlaştırıyor, eğitiyor ve böylece asıl ana yurduna e, gitmek için hazırlığını yapmış oluyor. Dolayısıyla iki tane analojiyle bize insanın bu dünyadaki konumunu ne yapması gerektiğini yani amacını, gayesini ihvan-ı safa açıklıyor. Ee, ve onlar için ruh ve beden ayrımı ne kadar önemliyse aynı şekilde zahir ve batın ayrımını da çok iyi biliyorlar. Felsefelerinin, düşüncelerinin merkezinde bunu her zaman görebiliyorsunuz. Yani zahir işte dış dünyayı, bedene ait olanı temsil ediyor. Batın e, içi, özü, e, ruha ait olanı e, temsil ediyor. Herhangi bir konuyu bu iki perspektif açısından değerlendirip böyle yorumluyorlar. Dini dahi bu şekilde açıkladıklarını göreceğiz. Şimdi buradaki analoji de mesela gemi kazası analojisinde gemi neyi temsil ediyor ya da geminin bir parçası? Dini temsil ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla dine yani dinin rehberliğine her zaman ihtiyaç duyduğunu söylüyor ihlansıfa insanın. E, dinin zorunlu, gerekli olduğunu söylüyor. Ve dini mesela biraz sonra göreceğiz. Yorumlar varken e, nasıl yorumluyorlar? Din, e, ilahi emirlerden, buyruklardan oluşan e, işte ilahi bir mesajdır. Ve üstten yani yukarıdan Allah'ın emrettiği, vazettiği bir şey olarak e, ontolojik bir yanı var. Bir de e, alttan yani kulların insanların bu dine teslim olup bu dinin emir ve yasaklarını hayatlarına geçirdikleri işlevsel bir yanı var. Dolayısıyla dini de ontolojik ve işlevsel din ya da zahiri ya da batını din diye ikiye ayırıyorlar. İşte e, zahiri e, din, dinin daha çok emirlerini e, inanç ilkelerini ifade ederken batını e, din ise yapılan işlevsel tarafını ifade ediyor. Evet, İhvan-ı Safa'ya göre din-felsefe ilişkisi. Bu başlıkta bu gemi kazasından ki analojiden arkadaşlar yararlanarak takım açıklamalar yapmış hoca. Şöyle bir bakalım. İhvan-ı Safa, nefsin bu dünyadaki serüvenini denizde batan gemi ve ana rahminde geçen hayat analojileriyle açıklamaya çalışmıştır. İnsanın ana rahminde kalmasının amacı bedenin mükemmelleşmesini sağlamaktır. Zira rahimde yeterince kalmayan cenin kendini olgunlaştıramayacak ve bu durumda bedeninde bir eksiklikle doğum gerçekleşecektir. Dahası bu dünyanın şartları doğumda getirilen eksiklikleri tamamlamaya uygun da değildir. Benzer bir şekilde ihvana göre insanın bu dünyadaki kalma süresi de nefsin kendini tamamlaması yani erdemlerini olgunlaştırması amacına yöneliktir. Üstelik bu dünyadaki yaşamı boyunca erdemlerini olgunlaştıramayan nefsin ahirette bunları tamamlaması mümkün değildir. Bu analojiler aslında gayet güzel açıklamalar. Burada gemi parçası ne demiştik? Dini temsil ediyor demiştik. Hayatta kalma mücadelesi ise yani gemi parçasına İnsanın tutunup yüzmeye çalışması ise ruhun tekamülünü, mükemmelleşme sürecini temsil ediyor. O de arkadaşlar. Ee, yine din-felsefe ilişkisinde az önce de bahsettiğimiz gibi ontolojik işlersel din e, ve zahiri batini din bunlar var. Bununla beraber din-felsefe ilişkisi açısından neler söylüyor? Ona bakalım. Şimdi i̇hvan Safa'ya göre insanı, felsefe insanı dini ve ahlaki niteliklerine donatan bir etkinlik. Bakın felsefeye böyle bakıyorlar. İnsanı hem dinen hem de ahlaken ne yapıyor? Donatıyor felsefe. Yani e, çok enteresan. Felsefe ve din ilişkisinde felsefeye bir motor e, rolü biçiyor i̇hvan Safa. Ve insanı dindarlaştıran ve ahlakileştiren bir motor e, olarak görüyorlar. Yine gemiden kurtulan adam metaforu bağlamında din, insanın tutunduğu gemi parçasıdır diyorlar. Ancak onlara göre din cehaletle kirletilmiş bir dindi. Çünkü bu grubu topluluğu kurarkenki temel amaçları işte dinin bu kirletilmiş e, özelliğini ortadan kaldırmaktı. Ve bunu temizlemeye amaçlıyorlardı. Dolayısıyla dini kirletilmiş ve temizlenmesi gereken bir şey olarak görüyorlar. Öyle düşünün. Buna göre İslam toplumunun seçkinlerinin bir ürünü olarak felsefe dinin ne yapacak? Asli özelliğine, saflığına kavuşturacak, kazandıracak bir hizmetçidir. Felsefeye de hizmetçi rolü birçiyorlar dini temizlemek açısından. Yine topluluğa göre peygamberlikten sonra en şerefli meslek felsefedir. Din felsefe bağlamındaki ya da din felsefe ilişkisindeki düşüncelerini burada not almış oluyoruz. Yine ihvan-ı safa'ya göre hem dinin hem de felsefenin gayeleri aynı. Nedir bu? İnsan nefsini düştüğü yeryüzünden bu heyula denizinden, madde denizinden kurtarmak. Bunun içinde. Ne yapacak? İşte gücü ölçüsünde insanı Allah'ın sıfatlarıyla donatmaya çalışacak. Felsefe de bunu yapmak istiyor, din de bunu yapmak istiyor. İhvanı safaya göre. Başka? Böylece insan yalan söylemekten kurtulacak, batıl bir inancı benimsemekten, hatalı bilgi edinmekten, ahlaki olarak kötü ve dinen günah olan davranışlar sergilemekten uzaklaşacaktır. Başka din felsefe aracılığıyla bilgi ve eylem bakımından nefsini terbiye eden insan yolculuğunu başarılı bir biçimde tamamlamış olacak ve kurtuluşa ermiş olacaktır. Gemi parçasına tutuna tutuna ve bazen yüzerek ve bazen de dinlenerek karaya yani vatanına vararak sevdiklerine kavuşacak analojiden hareketli söylüyoruz ve mutlu olacaktır. Bir başka deyişle insan ölümle birlikte Oluş-bozuluş aleminden ebedi ikametgahı olan ahiret alemine geri dönecek. İşte İhvan-ı Safa insanın bu kutlu yolculuğunda din ve felsefeye aynı gayeyi, aynı rolü içiyor. Farklı yöntemlerle bunu yaptıklarını söylüyor. Ee, yine bununla beraber ne diyor İhvan? İnsanın doğru bir görüşü kabul etmiş olması... Onu tam anlamıyla kurtarmaz diyor. Yani insan evet bilgi anlamında doğru bir görüşe sahip olabilir ama eğer sabırlı değilse, eğer istikametini koruyamazsa sahip olduğu bu doğru bilgi onu kurtarmaz. Bu nedenle akılla beraber vahide olması lazım, felsefeyle beraber din de olması lazım insanın hayatında i̇hvan Safa'ya göre kurtuluşun iki şartı bunlar. Biri olmadan diğeri tek başına insanı kurtarmaz. İkisinin birleşmesi gerekiyor insan nefsinden. Yine İhvan-ı Safa'ya göre aklın, kibir, heva ve şehevi arzular gibi bir takım afetleri bulunmaktadır. Doğruyu bulan aklın bu bilgiye uygun davranabilmesi ancak bu afetlerden kurtulmasıyla mümkündür ki burada da başat rol İhvan-ı Safa'ya göre dine aittir. Yani din insanı ne yapacak? Bu e, ibadetler yoluyla ne yapacak? Nefsini olgunlaştıracak. İşte övgünün çocukları, ebnaül hamd yapacak onları. Onların ruhlarını saflaştıracak, ahlaken onları güzelleştirecek. Ve daha sonra o bilgiler, o doğru bilgiler ne yapacak? İnsanın yolunu böylece aydınlatacaktır. Yine İhvan-ı Safa, e, dinle felsefenin nasıl birbirleriyle insanı amacına götüren kopmaz bağlar olduğundan bahsettiği gibi e, ne diyor? Bunların içerisinde, mesela felsefede de, dinde de, bu kopmaz bağı koparmaya çalışan bir takım işte filozof bozuntuları, felsefede filozof bozuntuları dedikleri mütefelsefe var, mütefelsefe dedikleri bir kavramla ifade ediyor. Filozof bozuntuları ya da sözde filozoflar var. Bunlar sadece teorik bilimlere önem veriyorlar diyor. Ama pratik bilimlere önem vermiyorlar. İnsanın ahlakına vurgu yapmıyorlar ya da Meada, ahiret hayatına yapmıyorlar. Dolayısıyla felsefeyi yarım yapmış oluyorlar. Böylece sözde filozof oldukları için felsefeyi dinden koparmış oluyorlar. Yine dinin içerisinde de yani din alimleri içerisinde de e, bilgiyi hırsları için ya da dini savunurken kendi nefislerini düşünen kelamcılardan söz ediyorlar ki onlara da cedelciler diyor bu an Bunlar sadece kendi nefislerine tatmin etmek için ilgi sahibi olur ve insanlarla tartışırlar. Kazanma hırsıyla hareket ederler. Yoksa bir hakikat gayeleri yoktur. Bunlar da din ilimlerini felsefeden koparırlar. Bunlara da dikkat etmek gerekir ki bütün problemler din-felsefe ilişkisinde bunların aracılığıyla ortaya çıkar, diyor İkvan-ı Safa. Evet arkadaşlar, ben sunumunu burada bitirdim. Şimdi sözü size veriyorum. Sırayla değerlendirmelerinizi, katkılarınızı alabiliriz. Sormak istedikleriniz de olabilir. Buyurun. Hocam ben İhvan-ı Safa'yı okurken yani makaleyi çok etkilendim bunlar bu gruptan. Evet. Çünkü sanki günümüzde deseniz ki 2021 yılında yaşıyor bu insanlar. Ben de ha, yok hayır falan demem o kadar e, bu, bu güne çözümler üretmişler ki çok etkilendim kendilerinden. Şunu merak ediyorum hocam bu risaleler hani internetten araştırmam göre 3 cilt olarak yayınlanmış ama hmm. e, makale dedi ve sizin anlattığınıza göre hani 12 ya daha fazla 52 tane hani risaleden söz ediliyor. Bu 3 ciltte yayınlanan günümüzde hepsi korunmuş mu yoksa hani günümüze ulaşmayan var mı? Yok hepsi var. Bu e, Risalelerin tamamı mevcut. Ee, evet, tamam. Tabii Türkçe'ye çevrilmesi anlamında e, biliyorsunuz Risale'nin bir de sonunda e, yani Resaülü e, camia dedikleri özet niteliğinde bir eser var. Onun e, çevrilmediğini biliyorum. Ama Risale'ler e, çevrildi, Türkçe'de de mevcut. Hepsine bakabilirsiniz. Bu zaten fizik konularını, metafizik konularını işte matematik konularını anlatıyor. Bilimleri böyle ayrıntılı bir şekilde işliyor. Dolayısıyla Risalelere baktığımızda neyi görüyoruz? Bir bilimler tasnifini görüyoruz. Evet. Çünkü e, İhvan-ı Safa'nın gayesi insana bilimleri öğretmek. Yani i̇nsan ancak bilimleri öğrenerek olgunlaşır onlara göre. Dolayısıyla insan bilimleri öğrenecek e, ve arkasından e, dini anlamda olgunlaşacak, ahlaki anlamda olgunlaşacak ve ruhunu bu heyula denizinden kurtaracak. Bu amaçları olduğu için risalelerin de içeriğinde hep bilimleri görüyorsunuz. Yani işte hem akli felsefi bilimleri, hem işte dini ilimlerden bazılarını, e, metafizik konularını, yani Pisagorculuğun görüşleri var, e, yeni Eflatuncuların görüşleri var. Farabi'nin görüşleri, Hindinin görüşleri, Aristote, Platon, işte İran, Hint kültürlerine ait görüşler var. Çok böyle karma bir yapı, i̇şte ekletik diyoruz o yüzden. Ama daha çok şey var. Yani ilimlerin içeriği var risalelerde. Bu hmm. anlamda risaleler değerlendirilirken iki, iki bakımdan görüşleri ele alınıyor. İşte hocamız mesela din-felsefe ilişkisi bağlamında çok kısa bir yanlarını ele almış. Çünkü yani felsefe ile alakalı görüşlerini bir anlamda işte insan tasavvurunu, din tasavvurunu, evren tasavvurunu bu bağlamda görebildiğimiz için bu noktadan ele almış hocam. Evet. Bununla beraber ne, ne var mesela daha ayrıntılı olarak? Yine işte insan tasavvuru var Risalelerde. İnsanın İçinde yaşadığımız evrende nasıl benzeştiğini anlatan bölümler var. Ee, insanın aleme benzetildiği bölümler var. Ee, daha çok e, bilim tasnifi var. Onun dışında <gülüyor> daha çok bilimler tasnifi var. Dolayısıyla i̇hvan Safa'nın Risaleleri e, eser olarak konuşulacağı zaman bilimler tasnifiyle alakalı makalelerde ya da işte sempozyumlarda, sunumlarda daha da ıı, sıkça karşımıza çıkmakta. Hocam bir de benim çok dikkatimi çeken e, şey de neden kendilerini gizledikleri, hani e, ölüm korkusu mu yoksa şu da olabilir. Açıkçası ben de e, kendilerini gizlemeyi kötü bulmuyorum ama hani bir örgüt gibi gizlediğiniz zaman hani örgüt gibi oluyor. Evet. E, örgüt de kötü anlamda söylemiyorum ama Açıkçası yani ben benim, de şu an öyle bir şey yazsam gizlerim yani, çünkü. Buyurun hocam. Dersin başında yaptığım değerlendirmeden belki bir şeyler çıkarsamışsınızdır. Yani e, hani bu tartışılan bir konu çünkü e, hemen hemen yaklaşık bin yıl öncesindeki e, insanlardan söz ediyoruz. Ve bin yıldır e, kimler oldukları tam olarak netleşmemiş e, kimseler bunlar. Demek ki çok fazla gizemli ve sırlı yaşamışlar. E, hatta toplantılarını yaparken ee, üyelerin dışında bir katılım sağlamamışlar. Sadece üye olanlar, bu grubu tanıyanlar, topluluğu tanıyanlar üye olmuş. Buradan hani yola çıkarsak şöyle diyebiliriz. Bir, e, sanki o dönemde bu mezhepsel ayrılıklardan kaynaklı olarak e, çeşitli fırkalar ve gruplar oluşmuş. İnsanlar bu küçük küçük mezheplere ya da cemaatlere bağlandıkları için tarikatlara bağlandıkları için e, genel olan e, siyasi mezhebin, yani siyasetin halifenin desteklediği e, dini ya da felsefi e, mezhebin ya da meşrebin dışında kalanlar kendilerini gizlemek zorunda kalmışlar. Anlaşılan o. İhvan-ı Safa'da e, gayeleri çok yani şey olduğu için, safiyane bir gaye olduğu için bunun e, engellenmesini istemedikleri için, buna ket vurulmasını istemedikleri için bunlar da kendilerini gizlemişler gibi görünüyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep, e, yani yaşadıkları dönemde birçok alim ya da filozofun şöhretiyle, bireysel anlamdaki şöhretiyle ortaya çıkması sanki hakikati onlara göre örtmüş, o kişinin ismini ve şöhretini ortaya çıkarmış gibi bunu belki de protesto ederekten ya biz hakikati kendi şöhretimiz için değil de gerçekten dinin temizlenmesi ve insanlığın kurtuluşu için elde edelim diyerekten çok ince düşünceli bir entelektüel grubun kurduğu bir toplulukmuş gibi de düşünebiliriz. Yani gizliliğin evet, sebebi bu da olabilir. Ben de öyle düşündüm. Hani bu iyi bir şey anlamda. iyi anlamda. Evet, Hocam bir bu pozitif de... Anlamdaki. Doğru. Kesinlikle. Bu bir de olması gereken şey. Çünkü Hı -hı. insanın nefsine şey geliyor. Ya ben bunu şimdi söylersem adım acaba lekelenir mi gibi. Yani, bu... Hı -hı. yani bir sürü şey olabiliyor. Gerçekten çok mantıklı bence. Evet. Ee, bir Hacı de şey soruyorum. Bu daha böyle uygun. Çünkü eserlerine baktığımız zaman o dönemde söylenen çok daha aşırı şeyler olmasına rağmen yani İhvan-ı Safran'ın eserlerinde çok böyle e, o dönemde alenen alenen söylenen şeylere e, nazaran e, gayet normal şeyler yazdıklarını görüyoruz. Bu anlamda onları sıkıntıya düşürecek bir içerik yok dizelerde. Hani korkudan e, gizlenmiş kişiler olmadıklarını düşünüyorum. Hiç. Şöhreti e, ve hakikati kıyasladıklarında şöhret mi hakikat mi e, tercihinde hakikati tercih ettiklerini bu anlamda şöhreti ortadan kaldıracak tedbir anlamında bir gizliliği ilke olarak belirlediklerini söyleyebiliriz. Başka var mı arkadaşlar? Hocam ben son olarak pardon sesim kapanmış. Arkadaşların hakkına girmemek için son sorum şu. Bu, bu ihman-ı saf, hı hı. Tamam hocam. İhman-ı safa geleneği Devam, neden devam ettirilmedi? Yani ben çok vakıf değilim İslam felsefesine ama genel itibarda sanki yok gibi düşünüyorum. Yani bir gelenek olarak tabii devam etmese de etkilediği isimler, daha sonra mezhepler, topluluklar var. Hem eleştirilmişler daha sonra. Mesela Gazali eleştirmiş onları da. Hem de taraftarları da olmuş ama... Tabi gizli bir topluluğun bir gelenek olarak devam etmesi de zor. Diyelim ki 10. yüzyılda işte 10 kişi ya da 20 kişilik bir topluluk salınlar. Yani öldükleri zaman isimlerini kimse bilmemiş bile yani. Sadece eserleri kalmış günümüze. Cümle, eser... hani hocanın da makalede yazdığı gibi tarihin dehlizlerinde isimleri kaybolmuş gitmiş ama risaleleri kalmış. Risalelerini de e, kim nasıl sahiplenecek bir gelen gelenek olarak devam ettirmemişler ama hani grup olarak kurumsal olarak başka topluluklar e, neden çıkmamış diye sorabiliriz ya. Yani. Hocam şu anlamda o dönemde bu eserler çıkıyor, bence yani çok önemli bir eser eserler, bilmiyorum o dönemde de eminim öyle karşılanmıştır. Evet. Kesinlikle bu geleneğin devam edilmesi gerekiyor, isimlerini bilmesen bile ben şu an bu kadar güzel fikirlere sahip insanların önemli olan kim olduğunu bilmesen bile kesinlikle devam edilmesi gerekiyor. Örneğin Aristotu'yu de görmedim ben ama onun fikirlerini nasıl mesela bir gelenek devam ettiriyorsa Bunların da felsefesini devam ettiren bir geleneğin olması gerektiğini düşünüyorum ve gruplarından. Hı hı. Doğru, yani o artık onlardan sonraki insanların sorumluluğuydu, e, yapılmadı, öyle diyelim. Ama onlar gruplarını topluluklarına kurarken hani o mistik havayı bir prensip olarak benimsemişler, bir de ahlaki bir tavır alaraktan bu grubu inşa etmişler. E, isimlerinden de görüyoruz. Şimdi adalet dediğimizde bizzat ahlaki erdemlerin en başında yer alıyor adalet. Aynı zamanda siyaset vurgusu da var hem adalette yani insanların eşitliği işte <gülüyor> yönetenle yöneticilerin arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği ile alakalı adalet vurgusu, yine samimiyet vurgusu, iflas vurgusu, kardeşlik ve dayanışma vurgusu isimlerinde var. Bu tamamen ahlaki normlar üzerine kurulmuş bir e, grup olduklarını bize zaten gösteriyor. E, ama ondan sonra bir gelenek olarak devam etmemesi tabii e, bir eksiklik yani İslam dünyasının bir eksikliği. Sonra isimlerin tekrar devamını göreceğiz. Mesela bundan sonra işte İbn-i olacak, İbn-i Sina olacak. Yine e, bireysel filozofların ortaya çıktığını görüyoruz. O anlamda ben de hani ee, çok şaşırıyorum. Sanki 20. yüzyılda ya da 21. yüzyılda hani bu e, Fransız ansiklopedistleri gibi e, Müslüman ansiklopedistlerin e, yazdığı bir esermiş gibi gör görüyoruz ama bu 10. yüzyılda e, oluşmuş. Çok enteresan yani. Çok enteresan. E, evet, çok önemli abi. bir orijinallik yani özgünlük. Kesinlikle. İslam medeniyeti açısından. E, keşke ondan sonra da öyle gruplar halinde Dayanışmaya dayalı olarak e, uzmanların bir araya geldiği bir ekip faaliyetinin e, olduğunu görebilseydik ama maalesef hep bireysel e, yine çalışmalar yoluyla filozoflar e, ya da din alimleri e, devam etmişler. Evet. Bu i̇nşallah de, olur. Günlüğünü koruyor şu an zafaya. Evet inşallah olur hocam yani bu yılda da bence çok Yok, büyük bir ihtiyaç. Artık şimdi öyle zaten şu anda gruplar halinde değil mi yani bakın okul grubu evet. Evet. bir grup yani evet. hocalar bir araya geliyor çeşitli disiplinlerde ders saatleri belirleniyor dersler yapılıyor yine çeşitli dernekler ya da vakıflar etrafında ilmi teşkilatlanmalar yer alıyor Hı. bu artık günümüzde böyle olması gereken de bu daha kolay Hocam, bir, daha bu daha gruplarda güzel. çok fazla üretim olmuyor bence yani Hı. yeni bir evet bunlar bunlar var yeni bir şey yok genelde hep yani eleştiri olarak söylüyorum yani olanları günümüze taşıma birazcık şekillendirme yani heykel tıraş gibi yani o asıl malzemeyi ortaya koyma bu biraz zor bir şey ama belki dinimiz hani buna ama bence ürünlerin de ortaya konulması gerektiğini artık hani e, tabii. Yani şimdi şöyle bir şey var bir biraz geç kalınmışlık var bu geç kalınmışlık birikmiş bir e, hani külliyat var geniş bir medeniyetten, zengin bir medeniyetten devraldığımız bir külliyat var. O külliyatın henüz daha kataloglanma aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yani daha neye sahip olduğumuzu bile tam anlamıyla belirleyip Maalesef. ortaya koymuş değiliz. Sahip olduklarımızın neler olduğunu listeleyeceğiz. Ve sonra bunları tek tek çalışacağız. Yani bizim zorluğumuz işte Osmanlıca'dan Arapçadan, Farsçadan önce Türkçemize kazandıracağız. İşte bu kazandırma esnasındaki kayıplar bir takım sıkıntıları oluşturuyor veya geçen süreler zaman kaybını oluşturuyor. Değil mi? Yani tercüme yapmak kolay değil. belki evet. Ritme'de 200 sene sürmüş tercüme faaliyeti. 200 sene. Şimdi mesela sadece biz Türkiye'yi düşündüğümüzde işte son 30 yıldır belki 40 yıldır ciddi İslam felsefesi adına çalışmalar yapılmaya başlandığını görüyoruz 30 yıl içerisinde. Bunun yoğunlaştığı dönem ise son 5 yıldır yani 5-6 yıldır bir yoğunlaşma var. Daha işin başındayız. o anlamda sizlere ihtiyaç var. Yani sizin hızlı bir şekilde bu külliyatı tanıyıp literatüre hakim olup İslam felsefesi tarihini Şöyle İnşallah bir gözümseyip, arkasından ihtiyaç olan yerlerde, aydınlatılması gereken, çevrilmesi gereken yerlerde devreye girmeniz gerekiyor. Kesinlikle yani hocam. Sizleri bekliyoruz yani. Kesinlikle bir de hocam bunu batıya bırakırsak, e, İslam yani dünya, insanlık yarım kalır. ya yani Gördük işte, biz zannediyoruz ki onlar bizim eserlerimizi aldı, işte çaldı e, tabiri caizse ki öyle. E, zannettik ki evet onlar bir şeyler metodoloji oluşturdu, bir şeyler yaptı vesaire. Ortaya koydu ama bu yarım kaldı yani bizi yarı yolda bıraktlar. Bunu ancak gene biz yani e kendi içimizden yani, doğarak tabii yapabiliriz. Ki, tabii ki kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Başka bırakamayız. Başkasının Teşekkür ederim hocam. Olmadığını da biliriz yani. O yüzden kimseye bırakamayız bunu. Aynen hocam. Evet arkadaşlar başka kim var? Merve sen varsın herhalde. Mehmet var. Ee, başka dört kişi kalmışız. O zaman bitirelim arkadaşlar. Haftaya inşallah e, yeni konumuzla e, bir arada yine saat 7 gibi cuma günü görüşmek üzere. E, hocam 8 gibi onu yapma şansımız olabilir mi? Benim bir dersim var. O da ücretli olduğu için kabul e, şöyle, etmediler. E, şimdi Zoom platformu çeşitli dersler olduğu için müsaitlik durumu Merve yanlış değilsem 7 ile 9 arası mıydı? Evet hocam. 7 ile 9 arası bize 2 saat ayrıldı. Biz mesela bugün 1 saatte de bitirdik dersimizi. Yani sen 8'de de gelsen ne yapabiliriz? 8'de işin ortasında girebilirsin piroze. Ama evet. hani 7'de biz başlatalım yine. Öyle yapalım. Tamam. Çünkü birçok konumuz 2 saat sürecektir. veya da 1,5 saat sürecektir. Bu 1 saatlik süre bize yetmeyecektir. Tamam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Tamam.